Merhabalar, hoşgeldiniz. Bu videoda 12 Haziran tarihinde meydana gelecek olan Uranüs-Venüs kavuşumundan bahsedeceğim. Önemli bir kavuşum yay dolunayına doğru ilerlerken, bu kavuşumla beraber özellikle akrep ve boğa aksının etkilerini tekrardan hatırlayacağımız bir süreç deneyimliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram opikusasöleci hesabından da yine beni takip edebilirsiniz dostlarım. Evet bu venüs uranüs kavuşumundan ve kısaca burçlara ilişkin yorumlardan da bahsettiğim bir video olacak. Hemen geçelim isterseniz. 12 haziran tarihinde... Boğa Burcunun 16 derecesinde Venüs ve Uranüs kavuşu arkadaşlar. Bu kavuşumla beraber özellikle bu tarihte 12 Haziran tarihinde Ayın da tam karşıda bulunduğunu yani bu kavuşuma karşıtlık yaptığını görüyoruz. Bununla birlikte 7 derecelik bir orpla Satürn'ün de bu kavuşuma kare görünüm yaptığını görüyoruz. Biraz sert etkileşimler var. Biraz zorlayıcı, kısıtlayıcı etkileşimler var. işin aslını söylemek gerekirse. Duygusal gelgitlerimizin olduğu İniş çıkışlarımızın olduğu bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Ani kararlar almak, ani adımlar atmak, aniden gelen haberlerle yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Venüs biliyorsunuz Boğa ve Terazi burcunun yönetici gezegeni haliyle Venüs Boğa burcunda güçlüdür. Özellikle maddi konularda kaynaklar, harcamalar, bütçe dengesi ile alakalı konularda güç sahibi bir gezegen olduğunu görüyoruz. Uranüs de buradaki etkileşimi özellikle birçok kişi açısından hiç umulmadık yerlerden gelebilecek maddi fırsatları getirebileceği gibi hiç umulmadık harcamaları da ortaya çıkarabilir. tabii ki burada kişisel doğum haritalarının almış olduğu etkiler dönemi arz ediyor. Bununla beraber Venüs ikili ilişkiler, ortaklıklar, aşk, gönül meseleleri, kadınlar, güzellikle alakalı konulardır. Özellikle bugün Ay ve Venüs'ün karşı karşıya gelmesi kadınlarla alakalı yaşanabilecek ani sıkıntılar ve durumları tetikleyebilir gibi gözüküyor. Bununla birlikte ikili ilişkilerde de ortaklıklarda ve evliliklerde de e, beklenmedik ani e, gelişmeler söz konusu olabilir. Burada tabii ki e, baktığımızda özellikle Venüs-Satürn karesine doğru ilerleyen bir süreç olduğunu görüyoruz. Ve hali hazırda Satürn Haziran ayı başlangıcında retro hareketine başlamıştı. Burada özellikle maddi konularda veya ilişkisel bazda bir takım karmalar yaratıldıysa bunlarla alakalı yüzleşmeler süreçte yaşanabilir. Karmik borçların ödenmeye başladığı aniden karşımıza çıkan durumların aslında bir karmik yük veya borç olduğunu tespit edebiliriz. tabii ki bu kişisel bazda kimine fırsat, ödül kimine ise bir takım Yükümlülük, sorumluluk ve tabiri caizse cezalar getirecektir. Ee, ancak tabii ki bunlar birkaç günlük etkileşimler, ee, aylar boyunca sürecek veya bütün ayı e, etkisi altına alınacak e, yerleşimler değil. Ama bugünlerde dikkatli olması gerekiyor. Özellikle burada Satürn'ün kara görünümüyle de birlikte baktığımız zaman e, aşk konusunda, sevgi konusunda, maddi konularda, ekonomik anlamda bazı kısıtlamalar, daralmalar, bütçeyle alakalı sıkıntılar yaşanabilir küresel anlamda her birimizin maddi durumumuzu iyileştirmek adına alternatif çözüm yollarına başvurma ihtiyacımızın arttığını gözlemleyebiliriz. İkili ilişkilerde aşkı, sevgiyi doya doya yaşamak isterken, özgürce yaşamak isterken bir taraftan sorumluluklarımız, yükümlülüklerimizin bizi aşağıya doğru çektiği, ikilemde kaldığımız, iki arada bir derede durduğumuz bu keşmekeşin içerisinden çıkmak için yoğun bir mücadele vermemizin gerekli olduğu etkileşimler var. Tabii ki aynı zamanda e, Venüs Kuranüs kavuşumu dediğim gibi aniden gelebilecek maddi fırsatları, aniden gelebilecek aşk aşkları, ilişkileri, evlilikleri, ortaklıkları, kontratları da getirir. E, dolayısıyla e, bir yerde aslında beklenmedik gelişmeler olurken bir yerde de fırsatlar da karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Tek handikapımız bugün ayın karşıda olması, duygusal anlamda karşımıza çıkan fırsatları çok doğru bir şekilde, doğru bir bilinçle değerlendirebilme imkanı elde edemeyebiliriz. Biliyorsunuz Mars Koç Burcunda Jüpiter'le kavuşumdaydı geçtiğimiz süreçte. Hali hazırda yine 7 derecelik bir orpla kavuşumda ama süreçte Mars Kiron kavuşumunun da etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yaralarımızın deşile deşile, yaralarımızın üzerine gidile gidile artık bir şeyleri iyileştirmek zorunda olduğumuz, artık kaçarak veya bekleyerek, sabrederek değil de üzerine giderek gidiyoruz. Ve bir atılımda bunlarak eylem enerjisine geçerek aslında e, bazı durumları iyileştirme becerimizi sağlayabileceğimizi görüyoruz. Burada tabi satürn retrosu ile beraber Ekim ayına kadar ciddi bir karmik bir süreç var. E, bu konuya ilişkin ayrıca bir video paylaşmıştım. İzlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Satürn retrosu ile elintili olarak. Ve bu kavuşum özellikle kuzey ay düğümüyle yani venüs-uranüs kavuşumunun kuzey ay düğümüyle dolan etkisi ve ayın güney ay düğümüyle kavuşma aslında bize şunu gösteriyor. Konfor alanından çık, güvenli alandan çık, kendini rahat hissettiğin, emniyette hissettiğin, duygusal anlamda seni anlayan insanların yanındaysan, kendi memleketindeysen, ailenin yanındaysan örneğin tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir. Konfor alanı kişiselleştirilebilir bir kavram. Ancak burada beklenmeyeni beklediğin, ve hayatın karşına çıkarmış olduğu sürprizlere açık olarak belki de o e, dalgalı sularda yüzmeyi göze alanların esasında o mücadeleyi göze alanların başarıyı elde edecekleri özellikle Uranüs'ün burcu transiti boyunca bu başarıyı elde edecekleri ki ee, Kuzey aylümü ve Uranüs'ün artık yavaş yavaş birbirine yakınlaşması zaten yaz aylarında etkili olacak. Bu e, Big Bang etkisini de yavaş yavaş getiriyor. Bu konuyla ilişkin bir video paylaşacağım. Ee, ne zaman paylaşacağımı bilmiyorum ama hemen paylaşmamı istiyorsanız yorumlarda paylaşın lütfen. Çünkü bazen bir e, Erkenden paylaştığımız zaman o zaman da o büyük tesiri alamayabiliyoruz. Her zaman en yakın geleceğe ilgi duyuyoruz. Böyle bir durumumuz var. Merkür ise bugün itibariyle Boğa Burcu'nun 29 derecesinde. Artık ikizler Burcu geçişine hazırlanıyor vaziyette. Dolayısıyla bir takım konuşmalar, konular, gündemler... Bunları iyileştirmek, bunları çözmek, bazı iletişim hataları olduysa, yanlış anlaşılmalar olduysa, bazı sözle sözlü karmalar e, yaratıldıysa bunlarla alakalı da artık bu hesapların kapanması gerektiğini ifade eden, çünkü Neptün ve Plüto ile güzel destekler olan bir görünümden bahsediyoruz. Demek ki hayallerimiz var, demek ki dönüşmemiz gereken konular var. Bu karmik yüklerle beraber ilerlemek e, bizim sadece sırtımıza kambur olacaktır. Bu nedenle bunları üzerimizden atıp artık yeni bir başlangıca merhaba demeye başlayacağımız bir süreç olacak. Ve e, bazen bizler bu sürece kendimizi hazırlamazsak işte gökyüzünde olacaktır. E, Öyle sert etkileşimlere maruz kalıyoruz ki aniden zaten bugün demin içerisinde bulmuş oluyoruz kendimizi ve o, o şekilde debelenmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla buna hazırlıklı olursak süreci daha iyi bir şekilde yönetebiliriz diye düşünüyorum. Evet bu kavuşumun genel etkileri bu şekildeydi. Aslında genel itibariyle bugünün etkilerini değerlendirmiş olduk sizlerle birlikte. Şimdi bakalım yükselen burçlara e, göre kısaca e, hangi konularda hangi sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Sevgili koç Burçları, Venüs-Uranüs kavuşumu haritanızın ikinci evinde özellikle maddi konularla alakalı yaşayacaksınız siz bu etkileşime Aniden gelen paralar, aniden giden ödemeler, borçlar, gelir gider e, sirkülasyonu ile alakalı gündemler söz konusu olabilir. Aslında buradaki temel motivasyon sizin kendi yerinizi, kendi değerinizi, e, kendi sahip olmuş olduğunuz e, yargıları e, inşa etmek üzerine kuruludur. Hal böyleyken artık kendinizle alakalı neleri iyileştirmeniz gerekiyor. Belki de bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Bunlara odaklanmanız yerinde olacaktır. Hoşçakalın. Sevgili boğalar, gezegenler üzerinize üzerinize geliyor. Büyük değişim süreçlerinden geçmektesiniz. Haliyle Venüs-Uranüs kavuşumunun burcunuzda yaşanması özellikle kendinizle alakalı çok radikal bir karar alabileceğinizi gösteriyor. Aniden bir imaj değişikliği olabilir. Aniden alınan ekstrem kararlar olabilir. Size göre ekstrem insanların yadırgıca ne yapıyor bu diyecekleri bir karar olabilir bu. Çünkü kendi yolunuza gitmek istiyorsunuz artık kendinizi özgürleştirmek istiyorsunuz hem karmalarınızdan hem geçmiş yargılarınızdan yani eski kalıp yargılarla ilerleyişin artık size hiçbir faydası olmadığı bir süreçtesiniz hali hazırda biliyorsunuz zaten Uranüs burcunuzda ki kuzey de size eşlik etmekte. Demek ki kendi isteklerinizi ön plana almanız gerekiyor doğru yoldasınız sevgili boğa burçları. Sevgili İkizler Burçları, Venüs-Uranüs Kavuşumu 12. evinizde. Burada özellikle tabii 12. ev bizim arkamızda sırtımızı dönmüş olduğumuz bir alan olduğu için kontrol dışı olan olaylar yaşanabilir. Özellikle maddi anlamda bir takım kayıplar ihtimali olduğu gibi geçmişteki kayıpları telafi etme imkanı da söz konusu olabilir. Bir aşkla alakalı, gizli bir aşkla alakalı gündemler belki de söz konusu olacak. Gizli düşmanlıklar olabilir kadınlardan gelebilecek düşmanlıklar olabilir. Sizin arkanızdan, sizinle alakalı bazı işler çeviren insanların ayırdığına farkına varabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları. Aynı zamanda bu süreç bence çok büyük bir ilham sürecini tetiklemekte. Yani aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir. Çok sıra dışı bir girişimde bulunabilirsiniz. Burada e, mutlaka aklınıza gelen Fikirleri not almanız için bu hafta özellikle yanınıza ufak bir not defteri almanızı tavsiye ederim. Gerçekten bir icat dahi ortaya çıkarabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgiler, sevgili yengeç burçları, Venüs Uranüs kavuşumu 11. evinizde hayaller, idealler, sosyal çevre ve arkadaşlıklar evinizde. Burada özellikle çok marjinal dostluklar ve arkadaşlıklar kurabileceğiniz gibi dostlarınızla alakalı hiç beklenmedik gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için biraz zor yollardan, farklı yollardan ilerlemek ihtiyacı içerisinde olabileceğiniz gibi, aynı zamanda e, sistemin sizi biraz zorladığı, belki de bazı dostlukların, arkadaşlıkların mercekten geçtiği bir süreç söz konusu olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Merhaba sevgili Aslan Burçları, Venüs-Uranüs kavuşumu haritanızın tepe noktasında kariyer evinizde Kamusal imaj evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı çok marjinal çıkışlar yakalayabilirsiniz. Aniden işi bırakmak, sektör değiştirmek, aniden evlenmeye veyahut boşanmaya karar vermek gibi konular gündeminizde olabilir. Bu noktada otorite konumundaki kişilerle alakalı da ani ve beklenmedik gelişmeler yaşama ihtimaliniz muhtemel gözüküyor. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, Venüs Uranüs kavuşumu haritanızın 9. evinde etkili olacak. Yeni fikirler, yeni vizyonlar, yeni bakış açıları geliştiriyorsunuz. Belki yurt dışı ile alakalı, hukuksal gündemlerle alakalı hiç beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz süreçte. Bu etkileşimle beraber özellikle yeni insanlarla tanışmak, hayatın artık yeni bir boyutunu ele almak adına bazı e, vizyon değişimlerine gidebilirsiniz gibi gözüküyor. E, yeni fikirlere açık olacağınız e, ve belki de bu uğurda yeni bir eğitim alıp farklı bir ülkeye veyahut farklı bir muhite e, taşınmayı tercih edeceğiniz bir süreç olabilir. Hoşçakalın. Sevgili terazi burçları. Venüs-Uranüs kavuşumu haritanızın 8. evinde etkili olacak. Özellikle toplu para giriş ve çıkışlarıyla alakalı gündemler tetiklenebileceği gibi aniden gelişen bir uyanış veyahut farkındalık da söz konusu olabilir. Eşin veyahut ortağın maddi durumuyla alakalı da önemli gelişmelerin yaşanabileceği, biraz krizli olsa da aslında daha büyük bir dönüşüm sürecine gireceğiniz bir süreci işaret etmekte. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili akrepler, Venüs Uranüs kavuşumu 7. evinizde etkili oluyor. Bu etkileşim özellikle ortaklıklarınız, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, kontratlarınız ve evlilik hayatınızla alakalı hiç beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir gibi gözükmekte. Burada eşiniz veya ortağınızla alakalı önemli bir gündem söz konusu olabilir. Onun hayatında yaşanan bu ekstrem durum sizi de dolaylı olarak etkileyebilir gibi gözüküyor. Belki birçoğunuz çoğunuz için aniden bir ilişkiye başlama, aniden sonlandırma bir ortaklığın sonuna gelinmesi gibi konularda gündeme gelebilir. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili yay burçları, Venüs-Uranüs kavuşumu. Altıncı evinizde etkili özellikle sağlıkla alakalı hiç beklenmedik süreçler olabilir. O yüzden biraz bağışıklığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Bununla beraber iş değiştirmek, meslek veya sektör değiştirmekle alakalı gündemlerde ön planda olurken, aynı zamanda beraber çalıştığınız kişilerle alakalı da e, ekstrem durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle hayat rutinlerinizi ani bir kararlı değiştirmeye de karar verebilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili Olak Burçları, venüs uranüs kavuşumu haritanızın 5. evinde etkili olacak. Aşk hayatınızla alakalı e, risk aldığınız, belki yine aşklara yelken açacağınız, belki çocuk sahibi olmak gibi bir gündem ile karşılaşacağınız. Belki de büyük riskler alacağınız yatırımlarınız veya hayata dair bir gündem söz konusu. E, biraz açıkçası her zamanki mantaritenizden farklı tutumlar sergiliyorsunuz. Uranüs 5. evinize girdiğinden beridir. E, risk almak istiyorsunuz, yeni şeyler denemek istiyorsunuz, hayatı biraz daha uçlarda yaşamak istiyorsunuz. Bu da e, kişisel doğum haritalarınızdan münferit olarak o alanlarda değişimler getirecek gibi gözüküyor. Sevgili oğlaklar, görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili kova burçları, Venüs, Uranüs kavuşum haritanızın dördüncü evinde özellikle dipten, kökten bir yenilik sürecini başlatıyor sizin için. Birçoğunuz için aileyle alakalı hiç beklenmedik ani gelişmeler söz konusu olabileceği gibi birçoğunuz açısından taşınma, yer değişikliği, ev almak, satmak, gayrimenkul veya yatırımlar gibi konularla ilgili de etkili olacak gibi gözükmekte. Bu alanda özellikle aile büyükleriyle alakalı da güzel gelişmeler yaşanabilir. Birçoğunuzun eline toplu bir para geçebilir ve bununla alakalı yatırım yapabilirsiniz. Veyahut birçoğunuz bir yatırım için belli bir borca da girebilir gibi gözüküyor açıkçası. Güzel bir süreç olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, venüs uranüs kavuşumu 3. evinizde sürpriz haberler getiriyor sizlere. Özellikle yakın çevrenizde yaşanan sürpriz gelişmeler sizi şok edebilir. Burada aniden olayların hızlandığı, akışının değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Yeni anlaşmalar, yeni teklifler, yeni fırsatlar da gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizin hayatında yaşanan değişimler de dolaylı olarak sizi etkileyecektir. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, e, kısaca bugüne dair anlatmak istediklerim bunlar. Bir sonraki videom e, yay dolunayı videosu olacak gibi gözüküyor. E, bu arada e, video çekmemi istediğiniz konular varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir müddet ara vermek durumunda kaldım kişisel neden, nedenlerden dolayı. E, ancak devam ediyor olacağım. Bundan sonra inşallah belli bir istikrar rotasında. Evet, abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Danışmanlık veya iletişim için Instagram, opikusastroloje hesabı veya opikusastroloje.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.